Lan. Eray kamera açtı lan Eray sponsorluğu lan Bu kamera ne Eray Bu neyin sen dayalar gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu dayaların <gülüyor> kamera Chat <gülüyor> yapıyorlar ya chat <gülüyor> Ben interneti değiştirip geliyorum o zaman doğru. Neyi değiştiriyorsun Kamera açacağım ya upload yüksek olan internete geçeyim diyorum Vay senin Allah belanı vermesin sponsorluk dedik adam internet değiştirdi lan saniyesinde Kato <gülüyor> lan sen niye footage'in wallpaper'ı var lan sol tarafta? <gülüyor> Sen onu kasayı aldın diye. Ya burası internet kafede kurban. Ya adam, <gülüyor> adam footage'ını... Ka Miray kamera açmıyoruz. Kamera zorunluluk değil. Ama hastalık işi yani. Yok bu arada açıyorum hiç problem değil. He açacaksan aç canım. Yani evet, tamam, tamam, görelim seni de tanıyalım. Ama ondan önce şu muvaffakatname imzalaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Bak da kadın varsa arkalı önlü. Miray şuradan bir. Bu ne... Twitter'a attım arkalı önlü ama hala cevap gelmedi. Kim benim favori eriklalı karakterim ben öğrenemedim yani. Dur kardeşim göndereceğiz. Ben göndereceğiz biz on... sana adım, sakin ol. Açtı. Tiganos teslisi oldu. La o biberon ne? Biberon ne lan? <gülüyor> sen bir şey... Sen ne içiyorsun o biber onunla? Eee ballı süt. Içiyorum. Ballı süt mü, armi mi diyorsun? Oğlum daha Ay ne baba. uzayacaksın sen? 2 metre oldun amını. <gülüyor> bak Abi bak. Ağ bak. ile Doda ile da. Şu şurayı ya. gördün mü? Şurada ne yazıyor bak? Nerede lan? Şurayı. <gülüyor> <gülüyor> ha, master ka. Şimdi bu bu master eee tüm kartların üstünde yazan olay herhalde. Lan <gülüyor> sen çok karıştırma oraları. Öyle öyle kabul edelim. Tamam. Ya, küfür yok mu? Bu baba? güzel bir şey, bu güzel bir şey. Ee, olabildiğince efendi. Bak bende var dur. Bende ne var göster. Her küfür etme isteğinde tellik Bak, vurabilirsin, tamam göster. şey, mı? Tamam. gösterme. Gösterme oğlum, gösterme bir şey. Gösterme. <gülüyor> Hiç, hiçbir şey gösterme. Hayır, Tigenos. Dur ya dur ben bunu ben oğlum tut. Oğlum tamam, tutamayız bunu şimdi. Dur gösterme hiçbir şey şimdi dur. Tamam lan. Ben, olayı, olayı tamam, ben sana ha olay orayı söylüyorum. Bir, bir dakika ben göstereyim direkt söz. Baba ben bir bir şey göstereyim. göstermeyin gözünüz sevim şurada. Tamam. Bana bak. Başlar, ben. Eray. He, eh, Eray gösterdi. Benim, burada, benim kartım burada bak belli. Aynen. Anladın abi. şimdi meseleyi. Dur oğlum dur şimdi. Allah'ım yarabbim Rabbim. tamam lan. Helal lan sana biliyor musun? <gülüyor> oğlum Maria, bendeki maftır belki. Olay <gülüyor> Olayı sana söylüyorum. Bugün bir duyuru yaptık Tigenos. Bu arada. Tamam. Ee... tamam. Ben bana attım sana bu arada öyle belesi yok. <gülüyor> tamam oğlum. Tamam. Olayı anlatıyorum ee, sana. Anlat. En son ne zaman oyun aldın? Satın aldın? En son <gülüyor> bu <3 tane gülüyor> pezeven gezginlerden indiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan oyun diyorum oyun <gülüyor> Oğlum gösterme bir şey gösterme bir şey benim yayında Allah Allah hepsinin reklam değeri oluyor oğlum 3 tane yedim ya şoktayım Tamam bir dur bir dur şimdi He. Oyun, Lan, oyun ne zaman satın aldın mi? oyun ben sana kampanyayı söyleyeceğim oyun. oğlum Şok olacaksın ya En son agro aldırdığın bir kere bile oynatılmadınız <gülüyor> Hala o 20 lira taldi bana şunu, şunu, şunu soruyorum 250 <gülüyor> tl üstüne aldın en son oyun <gülüyor> baba, baba ben 250 lira iyi para şimdi NBA almıştım. Ha, 2K19 almıştım 2K19 bak evet. şimdi ona 250 lira verdin ya Artık ne geldi biliyor musun? 250 ha. tl ve üzeri online oyun ödemene 50 tl Mastercard'tan hediye Çıktın lan <gülüyor> diyor Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Hahahaha onlar hep Parat olarak 250'yi veren 300'ü de verin Hahahaha Öyle şeylere inanmayın ya yani. Ben sana öğreteyim hayatı <gülüyor> Kapat kameranı sikicem belanı ya, ya. Tamam Parat para sana inanmayın <gülüyor> Dur evet. tamam dur abi alık alık 50 lira şimdiye baktığında bu devirde 10 euro yapmıyormusun <gülüyor> Olsun olsun <gülüyor> Adamlar düşünmüş Düşünmüş dövün geliyor ki Eraycım Şimdi bir şey diyeceğim ee, oyun aldım ben 250 liralık 50 Baba 50 lirası aynen öyle 50 lira sana baki aa çok güzel 2 <gülüyor> tane Şu an var ya inanılmaz yerden yakaladım bunu ha Hemen bunu sana aktarıyorum tamam. kardeşim 250 TL ve üzeri oyun online oyun ödüllerimize 50 TL Master karta ne aynı öyle 50 TL süre gelmiş oluyor tamam doğru doğru Aynen, söylemişiz oğlum. doğru söylemişiz yani, yanlış bana giderim kameramı bir seri oyun alırım şimdi bir tek sana mı sponsor yoksa tüm tv camı mı? <gülüyor> oğlum bana sponsor niye şimdi niye ya bir de yancıyız Allah Allah Aa, e tamam ama da şirketsin değil mi doğru var <gülüyor> <gülüyor> Adamla bir yana şirkete amına. Miray'la da tanışalım bu arada. Miray Hanım ben oğlum, de daha şey iyi görüyorum. O bir şeyin bütün katların master kartmış ha lan. Ali Ali oğlum şey gözüküyor. Geri zekalı. Öyle tuttu ya. Ali Hadi CV'ni bir de TRD sekur verir misin istersen? Mesaj gelirse. Eray Bey, Eray Beyciğim. Sen niye böyle Eray kullanıyorsun bu aşıyı? Bu harbiden bu nasıl bir Ben bu aşıyı var en son bir yerlerde hatırlıyorum da. Ben de ben de. <gülüyor> Neyse ben de, yani. Vallahi neyse yani. <gülüyor> Ne oldu lan chat'i ne yaptınız? Bir suç aldınız ona. Aptal aptal gördünüz sen karşıya. Ya sizin Benim Allah belanızı gel... vermesin ya. Sizin Benim Allah izgol bela izgol belanızı gel... vermesin. Hemen özür Benim dileyim. Kol... Ne oldu lan? Hemen özür dileyim Miray, Miraydan Çabuk özür dileyim. Özür dilerim. <gülüyor> özür dilerim. <Özür> ben <gülüyor> özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. coşmuşlar tamam sakin sakin sakin. Benim ben temsilen özür dilerim. Arada bir onlara yoga dinletmek lazım. Ali benim tamam. kameram şu an ereğin, bacak arasında olan kamera. <gülüyor> Özür dilerim istikya <gülüyor> <gülüyor> Tamam, şey okay baba. Ney lan? Discord Discord genel chat'im var ya benim kendi Discord'umda oraya şey IBAN'ımı sabitlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Oradan aldım sana attım abi ha. bakarız. <gülüyor> <gülüyor> hadi sana hadi, hadi. oyuna oyna. Hadi arkadaşlar. Ne ben anlamadım ki. Onun bir Among Us günü yapacağız ya çıtır. O zaman ben kuruyorum. Haydi kurdum. Çıtır. Çıtır bir kurun bakalım vurduğum ya yayın odasına Borku da atıyorum. Oynam. Kaç Kaç oynatıyormuş. Hamongas kaç kişilikti? Durum Aynen ona bakalım. Ya zengin ne olacak? Zen... Sana bilgisayar aldılar da sen geldi Hamongas mı oynayacaksın sen? He kameranın falan. internet yemesin. Ee doğru ayda 3 lira gidiyor. Aka ev mi kurdun, ne kurdun? Dur kameraya. Evet. Girmiyor. O da makav yapıyor ya bak bu Yayını kapatacak mıydı keman yani abi? Pardon konuyor. pardon çok yanlış yazmışım Şu G olacak özür dilerim Oğlum oynayanlar yayını tabii ki de kapatsın evet, Ghostlamayın yani Öyle bir oyun mantığı ya. mı var Allah Allah Ulan kes, kes lan makav sala Kes lan ya ama Baba an, bir dakika çıkar, o çıkar, zaman çıkar O zaman şu an fazla olduysak dönüşümlü şekilde oynayacağız Eee evet, ee... arkadaşlar